Herkese selamlar içim arkadaşlar. TT ayette fen deneme önerileriyle gelmedik. Herkese selamlar arkadaşlar. T, t ayette fen deneme önerileriyle karşınızdayım. Bugün videomuza geçelim. Nasihatlerimizden kısaca bahsedeyim. Diğer videolarda biliyorsunuzdur. Önce seviyesinden sonra. Yorumlarından bahsedeceğiz. Burada önereceğim denemelerin hepsini AYT için de geçerli. Bu arada aynı şekilde seviyeleri de aynı. Değişiklik yok. Hem TET ayet olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. O zaman ilk denememiz olan Okyanus yayınlarıyla başlayalım. Okyanus Yayınları'nın seviyesi kolay orta. Birçok deneme videosunda Okyanus Yayınları'nı önerdim. Çünkü başlangıç seviyeleri için kendim de kullandım. Başlangıç seviyeleri için Okyanus güzeldir. Kolay ve orta seviye soruları var içerisinde. Toplamda 20 adet deneme bulunuyor. Kitabın ilk 5 denemesi çok kolay, sonraki denemeler kolay ve orta seviye sorulardan oluşuyor. Geriye kalanlar ise ÖSM tarzında kolay, orta ve zor denemelerden oluşmaktadır yazmışlar. Doğrudur, Aynen o şekilde bir sıkıntısı yok. Yeni başlayan arkadaşlar bu denemeyi alıp çözebilirler. Canı Gölülden rahat bir şekilde çözebilirsiniz. İkinci denememiz Tonguç Fenometre. Sanırsam bunun ayetesi yoktu ama fen kısmı var. Fenometriyi de eklemek isterim. Fenometrinin seviyesi de kolay ve orta. İçerisinde 20 tane deneme var. Seviyeleri kolay ve orta olarak değişiyor. Yeni başlayan arkadaşlar bununla da başlayabilirler. Eğer elinize bu varsa bununla da başlayabilirsiniz. Yoksa okuyanı sarıp sonra buna geçebilirsiniz. O da olabilir. Size belki hiç duymadığınız bir yayın önereceğim. Formsüz Fizik hocası Şahin hocayı biliyorsunuzdur belki bilmem. Onunla birlikte sınıf 360'ın yapmış olduğu TET ve AYT fen denemeleri var içerisinde. Seviyesi ÖSM tarzında içerisinde 20 adet TET denemesi var. De, ayet denemesi var. Kitabın içinde yeni nesil ve yoruma dayalı sorular bulunuyor. ÖSM tipi sorulardan oluşuyor. Denemelerin tamamı video çözümü. Buradaki videoların tamamında hocalar soruları tahtaya geçip anlatıyor ayakta. Diğer video çözümlerinden farklı. Orada mesela bilgisayardan açmışlar veya defterlerinden de çözüyorlar. Burada... Direkt tahtada sorular yazılı bir şekilde çözülüyor. Ayakta birebir çözüyorlar. Benim nasıl size konuşuyorsam onlar da size aynı bu şekilde konuşarak çözümlerini yapıyor. Kendimle kullandığım içerisinde hem TETM ayeti e değinmesi olması ayrı bir güzel. Ben ikisini bir alayım diyorsanız bunu kullanabilirsiniz kendiniz. Bu arada ufak bir promosyon kodu vereyim size. Sınıf 360 sitesine girdiğinizde bu denemeyi satın aldığınızda veya herhangi bir şey satın aldığınızda Aydemir kodunu kullanarak %10 indirim elde edebilirsiniz. Bu da benden size bir kıyak olsun. Dördüncü deneme olarak bilgi sarmalı önerim sizlere. Bilgi sarmalın hem TET'sini hem AET'sini çözebilirsiniz. Seviyesi ÖSYM tarzında. Bilgi sarmalı birçok denemede önerdim. Burada da önereceğim. Çünkü güzel. Güzel. Kötü değil. Güzel. Toplamda 25 adet deneme bulunuyor içerisinde. ÖSYM tarzı soruları ile ilerlemenizi ve FEN derslerinizdeki başarılarınızı ölçebilirsiniz. Kitabın tamamı video çözümlü. Bilgi sarmalı video çözüm uygulamasını indirerek video çözüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi Sarmal Güzeldir. Üstüne çok da konuşmaya gerek yok. Palme yayınlarını öneriyim. Palme yayınlarının fizik, kimya, biyolojisini ben çok severim. Diğer dersleri pek bilmem ama FKB kısmında Palme gerçekten iyi bir yayın. O yüzden Palme yayınlarını öneriyorum burada da. Palme'nin seviyesi ÖSM tarzında. Yorum olarak da fen derslerinde başarısını ortaya koymuş. Palme yayınları burada da aynı şekilde başarısını korumuş. ÖSM tarzı ve yenisi sorular içeriyor kendisi. Kitabın içinde 20 tane fen denemesi var. Şimdi 6. sırada 3D yayınları önereceğiz sizlere. Üçte yayınları kolay, orta ve zor şeklinde ilerliyor. İçerisinde toplamda 15 adet deneme bulunuyor. 4 tanesi kolay, 7 tanesi orta seviye, 4 tanesi zor seviye olarak hazırlanmış tamamen. Denemeler koparmalı olarak hazırlanmış. Yani bir denemeyi açıp kendinizden çek kopar yaparak denemeyi çözebilirsiniz. Fasikül fasikül çözebilirsiniz yani. Tamamı video çözümlü. Video çözüm uygulamasını indirerek de çözümlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu önerdiğim uygulamaların çoğunda çözümde hatta hepsinde diyeyim. Çözümler işte uygulamalarda sorunun üzerine yapılıyor. Sadece o sınıf 360'ta tahtara çözüm var. Diğerlerinde öyle bir çözüm görmedim ben. Yedinci olarak endemik yayınlarını önerim sizlere. Endemik yayınlarının seviyesi ÖSM tarzında içerisinde 20 adet derleme bulunuyor. ÖSM tarzında sorular bulunduğu için aynı şekilde ÖSM zorluğunda da hazırlanmış. Yeni başlayacak arkadaşlar bunu çözmesinler. Şöyle derece tayfa veya işte ilk 100 falan isteyenler ilk 100 kağıt kastettiğim. İsteyenler endemik çözsünler. Sekizinci olarak hız ve renk yayınlarını öneririm. Hız veren de baya bir önerdim sizlere bu denemeler içerisinde. Ve burada yine önericem. Çünkü seviyesi ÖSYM tarzında öncelikle. Toplamda 30 tane deneme bulunuyor. Kitabın içerisinde her seviye zorlukta deneme bulunuyor. ÖSYM tipi sorulardan oluşuyor. Denemelerin tamamı video çözümlü. Video çözüm uygulaması indirerek ulaşabilirsiniz çözümlerine. Hız ve de çözülmesi gereken yayınlardan biridir. Şu ana kadar saydıklarımızdan en fazla deneme içeren iki tane var. Hız ve Renk ve Sınıf 360 yayınlarının. ikisi de 30'lar tane deneme koymuş kitabın içerisine. Son olarak da 9, 3, 4, 5 yayınlarını öneririm sizlere. 3. 3'e bak. Böyle 3 mu olur? 4 lan bu. 3-4-5 ayınlarının seviyesi ÖSYM tarzında. Toplamda içerisinde 25 tane deneme var. Yorum olarak da kitabın içinde her seviye zorlukta deneme bulunuyor. ÖSYM tarzında soruları bulunuyor. Denemelerin tamamı yine video çözümlü. Bazı çözümleri öğrenciler tarafından pek beğenilmemiş. Bunu da ekleyeyim dedim ben. Hani sonra videolar izlerken arkamdan şu kulağım böyle sızlamasın. Bana bir şey söylemeyin. Şimdiden söylüyorum sizlere. Denemelerin güzel önerdi. Şimdi ben size kendim birkaç öneride bulunayım. Denemeleri çözerken arkalarında analiz tabloları var. Analiz tablolarında hangi konudan eksik olduğunuzu görebilirsiniz. Analizini mutlaka yap. Analizini yap. Bak analizini yap. Denemeyi yaptın ya analizini yap. O zaman yapmasan, yapmasan denemeyi boştan çözmüş oluyorsun. Bir. İkincisi o denemeyi ayırdığın vakit yazık oldu. Çünkü denemeyi çözdün ama hangi konuda eksim var bilmiyorum doğru düzgün. Yani o Analiz kısmını aç, bak. Orada yanlışını, doğrunu, boşunu kontrol et. Eksik olduğunu konu üzerine soru çöz veya kısa konu anlatımı izle. Sonrasında soru çöz. Yani o analizini yaptıktan sonra çalışmayı bırakma. Benim önereceğim denemeler bu kadar. Güzel bildiğiniz denemeler varsa yorum kısmını neden önermeyesiniz? Hemen önerin. Sıradaki denememiz hangisi olsun? Aşağıya yazarsanız. Onun için de deneme öneririz. Kendinize iyi bakın. Ben İsmail Demir. Hoşçakalın. Bay bay. <gülüyor>